Merhabalar, benim favori çaylarımdan bir tanesi de Hibuskus çayıdır. Hibuskus çayı ile ilgili size şimdi işin gerçeğinde ne yatıyor onu anlatmak istiyorum. Birincisi öncelikle bunların içerisinde polifenoller var ve onların içerisinde de kuersetin denilen bir madde var. Bunun hepsi genel antioksidan. Dolayısıyla kanser etkileri vs. hepsi deneysel olmak üzere bu güçlü antioksidan etkisine bağlı bulunuyor. Fakat geçmişten günümüze baktığımız zaman özellikle dikkat çekici konulardan bir tanesi şu. Antibakteriyel özelliği var. Geçmişten günümüze bronşitte ve idrar yolu enfeksiyonunda hibiskus çayı kullanılmış. Ama benim anlatmak istediğim asıl temel olay şu: tanson bir tanesi, öbürü de kilo verme, yağ yıkımı ile ilgili olmak üzere, işte yapılan bir takım deneysel çalışmalarda bu polifenollerin içerisindeki kuarsetinin damar genişletici özelliği tespit edilmiş ve dolayısıyla ibuskus tedavisi alanlarda tansonun 12 haftada bir puan düştüğü söyleniyor. Fakat bunu bir puan deyip hemen öyle küçümsemeyin Çünkü 1 puanın bile çok önemli etkisi var ilaçlara yardım açısından. Diğer tartışmalı konu yağ dokusu yıkımı. Yağ dokusu yıkıyor mu, zayıflatıyor mu? Şimdi işin tersten bir temeli var. O da şu. İbuskusun içerisindeki maddeler... Polifenoller insülin benzeri etki yapıyorlar ve insülin benzeri etkiden dolayı dolayısıyla yağ dokusu yapımını azaltıyorlar. Ve takımı yapılmış çalışmalarda da hem kilo hem bel çevresinde de azalma meydana gelmiş. Yalnız gene söylemem gerekiyor, bunların büyük bir çoğunluğu ekstrelerle yapılmış olan çalışmalar, küçük gruplar ama siz siz de olun. Ben yeşil çay ile beraber hipuskusun ideal olduğunu düşünürüm ve de yazın soğuk olarak da tüketildiğim. Gayet güzel bir içecektir. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.